Thank mm -hmm. you. Show, de horozim şoh surgandı dırav bir yonu gürcistan bir on <gülüyor> 33 ülkeni qıran jangalı qudratlı bey payan Min bari maktasam hakkım bana al beni Min bari Onun kebi oğlum bulsaydı beni arzu zulmulan, çınırız düşmanı. <gülüyor> Vatan yoludum, şehit canım, can oldum kebim, mardım bağımını. Ming bağırma, axtasanım, akım bağımını min bağramaktasam maff hakkından almani Şehr-i Yüreğe zengin olur, umdan gün yatar, başlığı apriyar olur. <gülüyor> bir adet yara, ahlak arkada olur, halvam bir mukaddem. Hakkım bana o beni Minbara muhtası Hakkım bana Çöküp harbına uğrağın asma ne zengi Senatta hiç kaçak bulma da o pini <gülüyor> Firuz fallı kalemler benim Azhan kamal çao, paskın bağım beni, o, akım bağım beni. Xaur o yehi munusi, Filamokh bi tavlim talbirim baktım ba men ming bawram mahtasam akım ba men ming bawram mahtasam akım ba